13-19 Mart haftası sevgili yengeçler, güzel ailem, vatan, millet, toprak, bayrak yaşadığımız hiçbir şey unutulmaz, unutturulmaz ve unutturmayacağız. Oradaki her can bizim canımız. Birlikte vatanımızı, bayrağımızı, toprağımızı birlikte büyüteceğiz. Birlik olma zamanı, kavga, gürültü, batırtığı geride bırakalım lütfen. Sevgili yengeçler, özellikle yeni iş kurma planı içerisindeyseniz yolunuz mantığınız ve kuralınız doğru ilerliyor. Cesarete de ihtiyacınız vardı. Haydi hayırlı olsun. Yeni planladığınız iş size gerçekten bereketli ve hayırlı gelecek. Aynı şekilde de aile işinizle alakalı bazı krizleri çözmek, aile arasındaki yaşanacak krizler, daha mantıklı konuşmalarla çözümsüz gördüğünüz noktalarda ailenizin de size destek vererek birçok noktada nefes almanıza yardımcı olacak. Eğer büyük bir alanda çalışıyorsanız ve yetki konularınızla alakalı yetkileriniz elinizden alınabilir. Dikkatsizlikten hata yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Aynı şekilde de iş değişimi ve iş konularıyla ilgili rahatsız olduğunuz noktalara veda edeceksiniz. Çünkü burada kendi gücünüz ve kendi noktanızı belirleyemedi için sınıfsız kalmaya başladınız. Artık mevkiniz ve eğitiminizle alakalı noktada sınıfınızla alakalı iş kapıları size daha hayırlı olacak. Bu dönem yani 19 Mart'tan sonra bu döneme karar vereceksiniz. 17 Mart'ta Venüs Boğa seyrine geçecek. 19 Mart'ta da Merkür Koç seyrinde devam edecek hayatımızla ilgili noktada. Bu da sizin en çok aile köklerinizle alakalı yaşadığınız ve çözemediğiniz birçok nokta masaya yatarak Adalet, hak, hukuk konularında helallik dediğimiz bir evde kuzenler arasındaki miras konularımızın daha hararetli bir şekilde anlaşma yoluna gireceğini gösterir. İletişim konusunda kendinizi doğru ifade edemiyorsanız artık doğru ifade etme dönemimiz. Çünkü siz sizin... Ee, özellikle yedinci ev, ilişkiler konusundaki evrenizde daha büyük bir rahatlık, Kendini, neyi kiminle nasıl konuşmak istiyorsanız, ortaklı kurduğunuz alanlarla ilgili noktadaki eş, iş, çevre alanlarıyla alakalı noktada kendimizi daha bütünleştirerek, kendi masanıza yumruğunuzu koyma vakti. Bu da düzenimizi oturtacak. Kurumsal bir alanda bölüm değiştirmek isteyenler için hayırlı ve uğurlu olsun. Özellikle bu Mart sonu itibariyle hem maaş hem konumunuzla ilgili net oluşum ve üst düzey kurum yöneticileriniz ya da bulunduğunuz ekip size çok bu konuda çok destek olacak. Kafanızdaki sorun, soru işaretleriniz bitecek. Devletle alakalı noktada iş başvurunuz ya da taşeron ile alakalı başvurularınızda olumsuz bir şey yok. Sadece ve sadece memurlukla ilgili beklentileriniz varsa memur atamanız taş oranındaysanız memur olacak mıyım diyorsanız Özellikle Mart bittikten sonra memurluk enerjiniz çok fazla yüksek. Bununla ilgili mücadele edin istiyorum. Bir de yeni ortaklı kurmak olu, Okey, ortaklı işlerinizle alakalı bir düzen, bir değişim, bir yenilik yapmanız lazım. Çok salladınız bu iş kapınızı. Biraz daha disiplin olarak. Çünkü burada 9. ev ve 10. evde sizin kazan çevrenizin çok yoğun olduğunu ve iş ve dışarı bağlantılı işler, yabancı insanlarla yapacağınız işlerle ilgili çok güzel yenilikler var. Sadece siz yorgun olduğunuz için çünkü kendi evrenizde kendine inancınız yapabilirsiniz. Bitti. Dokuzuncu inançlarınızı, ruhunuzu yeniden keşfedin diyor. Ben bu konuda sana çok destek vereceğim diyor. Ve bu desteği doğru alırsanız çok güzel bir aydınlanmanız var. Evet çalışan çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin hem çalışıp hem de farklı alanlarda iş ortaklığı yapma gibi düşüncesi var. Ona destek verin, o bunu başaracak. Sizin ufak tefek yeni iş arayışlarınız. Gideceğiniz kapı hayırlı ve uğurlu ama burayla çözmeniz gereken evraklar, yenilikler var. Bunu mutlaka çözmeniz gerektiğini söylüyorum. Bu ara özellikle de merak ettiğiniz konular, mesela ne bileyim ahşap atölyesi merakınız olabilir, resim, Çin Atölyesi bu tarz enerjiler sizin ruhunuza şifa gibi gelecek. Yalnız genç ve olgun çocuklarımız varsa yani çocukluktan e, ergenliğe giren çocuklarımız varsa bir destek pedagog ya da psikolog onların enerjisini ve eğitim konularındaki hataları iyileştirmenize yardımcı olacak. Evde çok hıralığa göreli konuşmalar ve sesli konuşmalar çocukların dengesini yıpratmış. Biraz onları anlayarak iyileştirme vakti diyorum. Evet ilişkiler konusunda en huzurlu olacağınız hafta. Karşı taraf duygularını sizde duygularınızı en iyi şekilde ifade edeceksiniz. Bitirmek istediğiniz ilişkiyi kestirip atıyorsunuz. Yepyeni bir ilişkiye de hızlı ve seri şekilde başlayacaksınız. Çünkü ilişkinizle ilgili bir güven problemi var. Karşı tarafın mesajları, mailleri, konuşma tarzı artık ona kalbiniz eskisi gibi inanmadığı için bu boşlukta yaşamak istemiyorsun. Yeni başlayanlar doğru enerji çevresindesiniz. Hiç ilişkiniz yoksa sabırlı olun. Bu, bu ay bittikten sonra doğru bir kalbe gelkana. Evli çiftlerde özellikle araç konularımızla alakalı noktada eş ve eş ailesine karşı kırgınlıklarda yavaş yavaş düzelme aramızdaki sorunu ee, ciddi anlamda bağdaş kuracağız. Yalnız unutmayın boşanma fikri olan sevgili yengeçler hane ve düzen ayrımının radikalliği içerisindesiniz. Şu en azından üniversite ve lise sınavı bittikten sonra bu kararı yaparsanız çocuklarınızın hayatını boşuna ziyan etmeyelim. Ev sıkıntınız var. mal sahibiyle ya da oturduğunuz bina ile ilgili krizler var. Ani ev değiştirmeniz gerektiğini de uyarıyorum. Bir de sağlık olarak özellikle genizatı, genizatı, genizeti ve sinüzit ve migren ağrılarımız bizi yıpratabilir. Dikkatli olun efendim. Hoşçakalın. Sevgili akrepler abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Ülkemizde yaşadığımız enkaz unutturmayacağız, unutmayacağız, unutmayacağız, hep hatırlayacağız. İçimizdeki acı hepimizin olmalı. Tek o tarafa Türkiye Cumhuriyetinin her toprağa değerli unutmayın diyorum. Sevgili akrepler, sizin iş değiştirme fikrinizin artık sağlam adımlarla ilerleyeceği, kendi yönünüzle ilgili planladığınız başvurularda olumluluk evreniz söz konusu olacak. Ve aynı şekilde bulunduğunuz ekip arkadaşlarınızla ilgili ters giden noktalarda daha barışıcı, daha kendimizi anlayacak, daha doğru ifadeler içerisinde olacak ve Sadece yöneticinizin sizin üzerinizde çok baskısı var ve devamlı gözü onun üstü, sizin üstünüzde gibi geliyor. Aslında sizin üzerinizde değil kafası sadece sizin daha iyi nokta olmanız için sizi destekliyor. Farkına varın istiyorum. 17 Mart'ta Venüs Boğa, 19 Mart'ta Merkür Koç seyrinde gerçekleşecek. Bu da bizim iletişim konularımızın ani karar vererek hatalar yapmamıza sebep olabilir. Daha dikkatli, daha mantıklı ve daha kuralcı olmanız gerekiyor. İşinizin kaybetme zamanı bu zaman değil. Daha bununla ilgili altyapınızın güçlenmeye ihtiyacı var. Duygusal yönümüz daha böyle ilişkimize, evimize, ailemize değer verecek noktada hareket sergiliyor. Hani iş bitsin hemen evime gideyim, iş bitsin hemen sevgilime gideyim dediğimiz bir nokta enerjiniz var. Ailemi, anne. Herkese çok seviyorum bir enerjisine gireceksiniz. Bu da güzel bir duygu ama çok yoğun bir iş tempomuz var. Yani evet sevginiz akşam gidip yansıtın, telefonla konuşun ama bu ara iş ve iş gereği tamamlanması gereken yurt dışı bağlantılı işler, şehir dışı ile ilgili yolculuklarımız ve devamlı dışarıda işlerimizde aksilikler yaşamamanız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar iş alanımıza daha sağlam İşe duygusal bakmayacağız, sert ve radikal bakacağız. İşi bitiriyoruz, duygusal yönemizi ön plana çıkartıyoruz. Bu ara iş yerinizde, beğendiğiniz kişiyle aranızda bir kıvılcım evresi var. Bu işinize zarar verebilir, dikkatli olmanızı istiyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız, 15, 16, 17de Güneş-Merkür-Neptün kavuşumu Mars karesi gerçekleşecek. İşte hata kabul etmiyor. Diyor ki dost edindiğiniz insanların sizin için doğru projeler içerisinde misiniz? Onlara güveniyorsunuz da bunlar sizin arkanızdan hançerleyebilir. Biraz daha güvendiğiniz insanları özünüzle dilinizle takip edin ki bir yerde başarınız başkasının eline geçmesin. Yani burada yaptığınız emeği başkası kapacak daha dikkatli olmanızı öneriyorum. Yurt dışı ile ilgili vize, e, pasaport konularımızın daha yoğun olacağı bir hafta e, belki unuttuğunuz bir olay. Pasaportunuzun pasaportunuzun tarihiyle ilgili sıkıntı olabilir. Vizenizin başvurusu tekrarlanması gerekebilir. Bunlara dikkat edeceğiz. Bir de uzun süredir iş yerinizde bölüm ve şirketinizin bazı değişim noktaları vardı. Burada evraklar şirket değişiyor. Aman evraklarınıza sahip çıkıp çıkmadığınız takdirde işimiz takla atabilir. Bilginiz olsun. Devlette çalışıyorsanız devlet yerinizde aksilikler yok. ...çok yoğun bir hafta söz konusu olacak. O yüzden daha disiplinli, daha saatinizde gitmeniz gerekiyor. Ve mecbure şehir değişimle ilgili planladığınız noktada anik gelişecek olaylar... ...farklı bir noktada da göreviniz atamanız gerçekleşmiş olacak. Kendi işinizi yapıyorsanız iş biraz gergin, piyasa durgun... ...acele ve panik yapmanıza gerek yok. Kenarınızdaki ufak tefek paralar sizi bu ay geçirir... ...ama Nisan ayı daha hareketli ve daha yoğun olacağız... Bazı kişilerle de ortaklı projelerimiz, orta, hani dost ve dost çevrenizle alakalı yapacağımız ortaklı projelerimiz var. Bu projelerde çok ciddi anlamda altyapıyı oturttuğunuzda ihale ve yenilik size renk katacak. Ee, bir de duygusal ve merhamet yönümüz ön plana çıkacak ve bu merhametimiz bize zarar verebilir ve 12. evimiz bizi psikolojik olarak tetikleyebilir. Ben dediğimiz noktada kırılmalarımıza sebep olabilir birinci eviniz. Biraz daha psikolojik. Yoga, meditasyon yaparak enerjimizi şifalandırabiliriz. Çalışan evli çiftlerimizin arasında eşinizin sürpriz yer değişimi size bir hediyesi var. Aynı şekilde sizin de priminizle alakalı yattığı sevinci yaşayacağız. Yeni küçük bir anahtar kredisi, araç kredisi niyetimiz var. Hayırlı ve uğurlu olsun. Çocuklarımızla alakalı, çocuklarımızın başarısının farkındasınız ama onların odasıyla alakalı bazı değişmesi ve daha sadelenmesi lazım. Ev çok hareketli olduğu için çocuklar odalarında odaklanamıyorlar, onlara destek lazım diyorum dedim bile. Sevgilinizle evlilik konuşmaları var ama gecikmeler söz konusu olacak. Bu gecikmeler sizi bu ilişkiyi vazgeçmenize sebep olmasın, sımsıkı sarılın. Eski ilişkiniz geri gelecek, yalvaracak, müzikle gelecek karar sizin diyorum. Evli çiftlerde özellikle işinizin biraz daha rahat tavrı, evin sorumsuzluğu, bütün yük sizin üzerinizde olduğu için eşinizle de, eşiniz de bu dengeyi kuramadığınız için bu evlilikte zıtlaşmalar var, sorumsuzluklar var ve siz tek başına mücadele ediyorsunuz ve elinizde ekmeğiniz olmadığı için ne yapmak istediğini bulamıyorsunuz. Mesleki olarak kendimize devletin açtığı kurslar var. Kursa giderek kendimize mesleki yönler belirleyebiliriz. Aynı şekilde yoğun eşiniz çok yoğun bir tempoda çalışıyorsa gece gündüz bekçi olabilir, polis olabilir. Onun iş yoğunluğu daha çok artacak. Arkanızda durmanız lazım. Erkek çocuğunuz varsa ergen dönemi ve sinirli ve agresif dışarıya dönük bunu ihmal etmememiz lazım. Zarar görmeyelim. Sağlık olarak özellikle iç kulak ve kristallerle alakalı ve duyma ile alakalı sıkıntılarımız var Bir de en önemli şey egzama evrelerimiz artabilir dikkatli olun Efendim hoşça kalın sevgili balıklar nasılsınız abone olmayı yorum yapmayı takipte kalmayı unutmuyorsunuz yükselen ay burcunuzu mutlaka dinleyin Efendim Evet ülkemizdeki yaşadığımız hiçbir olayı unutmayın unutturmayın rica ediyorum birlikte unutturmayacağız oraların hepsi iyileşecek hep birlikte vatan bayrak toprak olacağız <gülüyor> bilgimiz olsun. Sevgili balıklar işiniz, rütbenizle ilgili güzel beklediğiniz haberleriniz olumlu ve hayırlı bir hafta. İletişimde yaşadığınız aksilikleri düzeltmek istiyorsunuz ve kendi içinizdeki otoritenizi kendi alanınızdaki disiplininizi hayata geçirmek. Bilinçaltınızla ilgili oyunları geride bırakıp daha e, algınızı hayata bakış açınızla birlikte oluşturacağınız bir hafta. Yani bu şu demektir görmediğiniz ya da algı konusunda zorlandığınız noktalarda, işinizde hatanızı görmüyorsanız, toplantılar ya da iş gereği rahatsız olduğunuz noktalarda net adımlar atacaksınız. Kendi bilincinizin farkına vararak, kendi alanınızı iyileştirip, Farkındalığınızı yaratacaksınız. Bu da sizin güçlenmenize, konum ve mertebe değişiminizle ilgili fırsatlar ayağınıza geleceği için daha dikkatli, daha temkinli olmanızı öneriyorum. 17 Mart'ta Venüs Boğa Burcu'nda bu da sizin kendi içinizde yerinizi belirleyemediğiniz, mekanınızı, işiniz, işinizle alakalı rahatsız ve mutsuz olduğunuz noktalarda mutluluk enerjisini sergiliyor. 19 Mart'ta Merkür Koç Burcu seyrine geçecek. Bu da sizin... Ee, e, üçüncü ve ikinci evinizle alakalı yetenekleriniz, farkındalığınız aileyle ilgili eksik noktalarınızı güçlendirmenize yani ikinci ve üçüncü evinizi tetikleyeceği için artık nasıl bir insan olmanız gerektiği nerede hata yaptığınızı, nerede bağışlamanız gerektiğini nerede yetenekleriniz olduğunu hayata karşı daha net göreceksiniz. 15, 16, 17'de Güneş Merkür neptun kavuşumu mars karesi gerçekleşecek bu da şunu göster çevrenizde dost bildiğiniz inandığınız güvendiğiniz ekip arkadaşınız alanınızdaki insanların size sinsirella gibi zarar vereceği ama siz bunun farkına varıp bu dengeyi bozup kendi yerinizde sağlamlaştıracağınızı göster. artık gözümüz açtık bize bir şey olmaz deme zamanınız geldi diyorum. Parasal noktada da harcamalarımız, yaptığımız krizleri daha düzenli şekilde oturtacağız. Para rızkımız ve kendimize ait alanları güçlenme. Mesela altına merakınız olabilir. Yabancı para biriktirmek isteyebilirsiniz. Bu konularda daha net adımlar. Ama bizim geçmişte iki yıldır yaşadığımız para krizlerimizi ilk önce toparlamamız lazım. Siz her seferinde başa dönüp tekrar başıp, Evet enerjiniz parayı sunuyor ama geçmiş borçlarınızı da hayata geçirmemiz lazım. Bu da bizim doğru beslenmemiz, doğru e, para evrelerindeki dengeleri kurmamız lazım. Devlete de kurumsal alanda çalışıyorsanız yer değişimlerinizle ilgili aksilikler gibi gözükse de haklarınız verilecek. Uzun süredir priminizle alakalı noktada yarım pörçük aldınız. E, tamamı Nisan ayına kadar verilmiş olacak. Hatta priminizle ilgili de yöneticinizle konuşmak istiyorsunuz. Bu benim hak ettiğim bir prim değil. Daha iyisini hak ediyordum. Hata yapmıştım. O yüzden doğrusu Doğru primdesin. Gereksizce kendini ezdirme. Bir dahaki prim evrene daha güçlü bir şekilde odaklanman gerekiyor. Yurt dışı, şehir dışı ile ilgili iş bağlantılarınızda ufak tefek iletişim hataları söz konusu olacak. Biraz daha bunlarla ilgili mücadele etmeniz lazım. Hayaller artık gerçek olmayı. Hayalde kalmaması lazım sevgili balıklar. Siz Bilinçli ve akıllı ve ciddi anlamda yeteneklisiniz. Duygusal boşluğa düşünce içiniz daha çok karmaşıklık yaşıyor. Bu karmaşıklığı çözüyoruz. Devlet atamanız, devletle alakalı başvurularınızla ilgili de biraz daha sabır etmeniz gerekiyor. Çalışan çiftlerde eşiniz devlet memuru ise, asker polisi mecburi farklı noktalar görev yapacak. Aramızda biraz mesafeler söz konusu olsa da o sizi seviyor, aldatmıyor, merak etmeyin. İlişkinizle alakalı yeni bir ilişki başlamak ve huzur duymak isteyen balıklar daha sakin olmanız lazım. Hep bu ne zaman böyle bir ilişkiye başlasam deseniz hata yapıyorsunuz. Doğru insan için biraz daha vakit var. Sadece bu konularda kendinizi şifalandırmanız gerektiğini bilin. Eğer... E uzun soluklu ilişkinizle alakalı da ben oyalanıyor muyum? Bekletiliyor muyum? Karşımdaki insan ne hissediyor? Bir türlü duygularını söyleyemiyor diyorsunuz. O insan seviyor. Sadece ekonomik olarak toparlanamadı ve aileyle alakalı krizleri düzeltemediği için tam adımınızı elinizi tutamıyor. O aslında elinizde tuttu. Cesaret konusunda biraz yalnızlık yaşıyor. Onu toparlaması lazım. O da toparlanacak diyorum. Sevgili ev Hanımları ee, evle ilgili gerçekten koltuk, masa, e, banyoda şikayetleriniz var. Bunlarla ilgili boya, badana, tamirat niyetiniz var. Ee, hayırlı olsun. Güzel ve keyifli geçecek. Aynı şekilde ev alma fikri olan sevgili balıklar için destek alarak güzel bir ev anahtarınız da hayatınızın içerisinde olacak. Korkmanıza gerek yok. Evsiz değil. Eviniz de olacak. Endişe etmeyin. Ama burada en önemli şey kazaları açık. Haftanız trafikte ya da trafik evrelerinde dikkatsiz yürüyüşler durup dururken ayağınızı burkabilir. Bunlara dikkat edeceğiz. Çünkü hızlı ve ani karar vererek kafanız dağılıyor. Bu ara hızlı değil. Yürürken daha sakin kararlı vererek yürüyün ki zarar görmeyin diyorum. Çocuklarınızın eğitimiyle ilgili dikkatsiz tavırlarına biraz daha dikkat ederek yumuşak konuşarak onlarınla onların evresini düzeltmemiz lazım. Sağlık olarak bu hafta estetik düşünceniz var oramı yaptırayım buraya. Hiçbir yerinizi yaptırmayın sağlık olarak. Şu an ruh sağlığınız, beden sağlığınız yoga yaparak, pilates yaparak vücudumuzdaki kiloları çözelim. Sonra estetik düşüncelerine geçelim. Bir de eee Böbrek üstü bezleriniz ve bağırsak enfeksiyonlarınızla ilgili sıkıntılarınız olabilir. Ayak ağrılarımız, diz ağrılarımız ve bacak ağrılarımız, bacak sendromunuz söz konusu olabilir. Bir doktora gidin çünkü bu sizi ateşlendiriyor, menopoza giriyor olabilirsiniz. Ya da renkli dönemlerinizde gecikmeler olabilir. Bunları çözmeniz lazım. Bu uykunuzu dengesiz yapıyor. Unutmayın efendim. Hoşçakalın.